Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail hocanın TML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Ayet 2023 Matematik Kampında arkadaşlar, türevin artık son videosundayız, son testindeyiz, o son zor testindeyiz arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka benle beraber dinleyin, bu testi önünüze kitabınızı açın ve benimle beraber çözün. Ben ne yazıyorsam ne eksik ne fazla onu yazın arkadaşlar. Tabii ki kendi fikirleriniz olabilir, bunun içinse lütfen yorum kısmına belirtin arkadaşlar sorular hakkındaki genel fikirlerinize. Diyelim ve artık videomuza başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun Türev bu videoyla bitmiş oluyor ve arkasından integral konusuna geçiyoruz arkadaşlarım artık. Kitabın da son demleri. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlarım hazır mısınız? Kanala abone olduysanız ve videoyu da beğendiyseniz geçelim dersimize. <gülüyor> Evet, şöyle ilk sorumuzla arkadaşlar yaklaştıralım ve başlayalım. Öncelikle bize birinci sorumuzda demiş ki bakın bir fonksiyonumuz var. Bu fonksiyon x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 eksi 2x artı 2. Bu eğrinin ekstremum noktaları A ve B noktalarıdır. Bakın bunlar ekstremum noktalar. Yani fonksiyonun dip veya tavan yaptığı noktalar, yani türevini sıfıra eşitleyen noktaların, bu, bunların apsisleri türevini sıfıra eşitleyen noktalar. Buna göre A ve B'den geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım bakın bizim bir fonksiyonumuz var şöyle bir fonksiyon olsun tamam mı? Şurası örnek veriyorum A burası da B'ymiş yani bir tane tavanımız bir tane dibimiz var pekala. A ve B'den geçen doğrunun eğimi soruluyor bize. Şimdi şöyle diyelim ben bunun A ve B noktalarının absislerini nasıl bulurum? Absislerini bulabilmek adına şöyle bir şey yapalım. Türevini alacağım f'in türevinde x eşittir. Bakın 3'ü başa attım üssünü biraz azalttım 3'ler gitti x kare geldi. Aynı şeyi burada yaparsam sevgili arkadaşlar artı x gelecektir. Eksi bir de 2 olacaktır. Bunu hemen sıfıra eşitliyorsunuz. Sıfıra eşitlediğiniz takdirde x'e x diye ayrıldığını biliyorsunuz. Buranın bu kısımda artı 2 eksi 1 diye ayrılır. Çarpımları eksi 2 toplamları artı 1. Pekala. Şimdi türevi sıfıra eşitleyen noktalardan bir tanesi eksi 2'ymiş. Öteki de 1'miş. Arkadaşlarım eksi 2 ve 1 için siz bir tablo oluşturacak olursanız şu şekilde bir tablo oluşturacak olursanız bu tabloda sevgili arkadaşlarım artıyla başlamamız gerektiğini zaten iyi biliyorsunuz artı eksi artı dediniz yani fonksiyon burada artmış burada azalmış burada artmış bakın artmış azalmış artmış işte şurada bir maksimum var burada bir minimum söz konusu maksimum olan yerin absisi eksi ikiymiş, minimum olan yerinde absisi 1 Şimdi ben bunların sevgili arkadaşlarım ordinatlarını bilmiyorum. Ordinatlarını bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Şunları sileceğim ve fx'de bir 2'yi bir de artı 1 yerine yazacağım. Hadi yazalım. 2'yi yerine yazarsanız eksi 8 3 gelecektir. Daha sonrasında 4 2'den 2 gelecektir. Eksi değil artı 4 olacaktır çünkü 2'yi yerine yazdık ve artı bir de 2'miz var. Bakın şu kızım bize zaten 8'i veriyor. 8 ile eksi 3 bölü 8 eksi 8 bölü 3'ü toplayacağım. Bu da bana 3 kere 8, 24, 8 çıkardım 16 bölü 3'ü verecek. Şimdi buranın ordinatı 16 bölü 3'müş. Bir de 1'e için bakacağım. 1 için de 1 bölü 3 gelir artı 1 bölü 2 gelir, eksi 2 gelir, Bir de artı 2 gelir. Bakın artı 2 ile eksi 2 gitti. Ben şurayı 2 ile burayı 3 ile genişletecek olursam üst taraf 5 olur alt taraf 6 olur. Demek ki buranın da ordinatı 5 bölü Pekala bize demiş ki A ve B'den bak burası A burası B. A ve B'den geçen doğru. A ve B'den geçen doğru tam olarak şöyle bir doğrudur. Bunu tabi şöyle çizmemiz gerekiyor. Şöyle yaparsak bakın A ve B'den geçti. İşte bu doğrunun eğimi soruluyor bize. Ben bu doğrunun eğimini bulabilmek adına şurada bir üçgen oluştururum. Tamam burada üçgen oluşturduktan sonra karşı bölü komşu yaparım Yani şu mesafeyi hoop, şu mesafeye bölerim Bunun içinse 16 bölü 3'ten yani ordinattan 5 bölü 6'yı çıkardım Ya da siz iki noktadan geçen doğrunun eğimini zaten iyi biliyorsunuz Direkt şöyle de diyebilirsiniz İşte hocam 16 bölü 3'ten 5 bölü 6'yı çıkaracağız Bunu eksi 2'den 1'i çıkaracağız ki eksi 3 kalır Buna bölersek eğimi buluruz Evet doğru buluruz burayı 2 ile genişletelim önce 32'den 5'i çıkardınız arkadaşlarım 27 kaldı bölü 6 bölü eksi 3 dediniz Eksi 3 ile 27'yi sadeleştirdiniz eksi 9 geldi eksi 9'a da 6'yı sadeleştireceksiniz eksi 3 bölü 2 gelecek işte bizim doğrumuzun eğimi budur diyeceğiz Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar Baş katsayısı sayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomunun bakın ikinci derecedenmiş ve baş kat sayısı da kaçmış arkadaşlar 1'miş ee, bu polinomun sıfırları p0 ve p türev eksi 4'tür. Buna göre p4 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlarım px polinomunun baş kat sayısı 1'miş. Yani x kareyle başlıyor ikinci dereceden olduğu için. Artı ax ve artı bir de buna b diyeceğiz tamam mı? Daha sonrasında bu polinomun sıfırları yani bu polinomu sıfıra eşitleyen değerlerden bir tanesi p 0'mış. Peki p0 kaçtır yerine yazarsanız bakın b gelir. Yani köklerden bir tanesi b. Bak bu neymiş? Bu kökmüş. Tamam mı? Peki kökümüz B ise madem öyle. Burada kökler çarpımımız yani x1 çarpı x2. x1 çarpı x2. C bölü A'dan ötürü B bölü 1 gelmez mi arkadaşlar? Gelir. Peki köklerden bir tanesi neydi? B'ydi. B ile neyi çarparsam B yapar? Tabii ki 1'i. Demek ki diğer köküm neymiş? 1'miş. Şimdi diğer kökü de bulduk. 1. O zaman bu 1 denklemi sağlamak zorunda. Yani yerine yazarsanız 1 artı 1. A artı B'nin ben sıfır olması gerektiğini buradan A artı B'nin de eksi bir olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Peki diğer kök neymiş? Arkadaşlar diğer kök zaten birdi de. Diğer kökü bulmanın farklı bir yolu var mı? Var bak P türev eksi demiş bu. Yani P türev eksi dört eşitmiş. O halde P'nin türevini de bulalım. Tabii ki yazdığımız fonksiyona göre buna göre. 2X artı A'dır bakın bunun kökü. Ee, bunun türevi. Ve 4'ü yerine yazarsanız P türev 4 eşittir A eksi 8 gelir A eksi 8'de arkadaşlarım bize diğer kök olan biri verecektir Yani A kaçmış 9'muş Bak çok güzel bir soru Çok tatlı bir soru A 9'sa getirdim şurada yerine yazdım Peki B kaç olur? Tabii ki eksi 10 olur Pekala ben artık Px poliyomumu yazabilirim X kare bakın A 9'du artı 9x B de 10'du Bakın 10'u da yazdım Benden istenen şey P 4'müş arkadaşlar. P 4 için 4'ün karesi 16. 9 kere 4 36. Bir de bundan 10 çıkaracağım. Bakın 16 ile 36'yı topladınız. 52 10 çıkardınız. 42 bize cevabı verir. Doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 3 soru. Bir fx fonksiyonu verilmiş. 2 ifadenin çarpımı biçiminde yazılmış arkadaşlar bu fonksiyon. Peki bu fonksiyonla alakalı demiş. F türevi eksi 4'e eşit ve bu da 0'dır demiş. Bakın arkadaşlar bir fonksiyonda eğer ki f m, f türevi m'ye eşitse bu fonksiyonun bakın şu fonksiyonun x8'in m'nin karesi biçiminde bir çarpanı olmak zorunda çünkü burada m çift katlı kök olmak zorunda. Böylelikle m'yi fonksiyonda yerine yazdığınız zaman da 0 gelir. Türevini alıp yerine yazdığınız zaman da 0 gelecektir. O halde ben diyorum ki f eksi 4 ile f türev eksi 4 birbirine eşitse buradaki eksi 4 kesinlikle çift katlı köktür diyorum çift katlı kök olacak yani bu çarpanı ne olur kökü eksi 4 olanın çarpanı ne olur x artı 4 olur x artı 4'ten 2 tane çarpan varmış bunu biliyoruz artık pekala ikinci verdiği bilgiye bakalım fx'in mutlak değerini aldığın takdirde diyor X eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 absisli noktalarda türev yoktur. Yani buralarda bir kıvrım gerçekleşmiştir diyor. Mutlak değerini aldığımız takdirde fonksiyonun grafiğinde biliyorsunuz arkadaşlarım tek katlı köklerinde bir sivrilme oluyordu. Yani nasıl bir sivrilme? Şöyle mesela örnek veriyorum şöyle bir fonksiyonsa bunun mutlak değerini aldığımız zaman şöyle olduğu için Bakın şuralarda bir sivri yerler var Artık bu sivri yerlerde de türev yoktur diyorduk Çünkü sivri uçlarda türev yoktu Bakın bunları da zaten vermiş x eşittir 3 ve x eşittir eksi 3 Demek ki bizim ana fonksiyonumuz olan fx'in Bir eksi 3 bir de artı 3 diye kökü varmış O halde bu fx'in içerisinde mutlaka x artı 3 ve x eksi 3 çarpanları da olmak zorunda Çünkü şunun kökü eksi 3 bunun kökü artı 3 olur Pekala aslına bakarsanız fx fonksiyonumuz ikinci dereceden ve ikinci dereceden olan iki fonksiyonun çarpımı olduğu için dördüncü dereceden bir fonksiyondu. Bakın 1, 2, 3, dördüncü dereceden bir fonksiyon bunları çarptığımız için yani artık ben fx'imi buldum. Hayırlı uğurlu olsun. Pekala. Şimdi gelin, gelin. Biz şu kısımda ilkini çarpanlarına bir ayıralım. x'e x diye ayırdım. Artı 4'e artı 3 diye ayırdım. Böylelikle sevgili arkadaşlarım x artı 4 ve x artı 3 çarpanlarının Şuranın çarpanları olduğunu çok iyi anladım. Pekala bakın x artı 4 dedik. Bir de x artı 3 dedik. E geri kalan çarpanlar yani şunlar ne olacak? İşte onlar da arkadaşlarım birleşip şurayı bize verecekler. Çok güzel. Pekala bunları çarparsanız x kare artı x eksi 12 gelecektir. Bu da zaten bize x kare artı ax artı b'yi veriyormuş arkadaşlar. Yani burada a kaçmış? Kesinlikle ama kesinlikle 1 de kesinlikle 12'ymiş bizden F2 isteniyor arkadaşlar bizden F2 isteniyor pekala e zaten F2 istendiğine göre ben direkt 2'yi şurada da yerine yazabilirmişim A'yı ve B'yi bulmamıza da gerek yokmuş aslına bakarsanız e, sorunun farklı bir kazanın versiyonunu incelemiş olduk F2'yi direkt burada yerine yazabilirsiniz 2 artı 4'ten 6 2 artı 4'ten 6 2 artı 3'ten 5 2 eksi 3'ten eksi 1 gelir Bakın şurayı çarparsanız 180 Eksi 1 ile çarparsanız cevabın eksi 180 olması gerektiğini Gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz Cevap B'ydi Ve geçiyorum sevgili arkadaşlarım Dördüncü soruma A ve B Sıfırdan farklı tam sayılarmış arkadaşlar Fx'i bize vermiş bakın Bir de Gx'i vermiş Fx yukarıdaki A kök x bölü 16 x fonksiyonumuz da AX kare artı B olarak verilmiş. Bu fonksiyonların grafikleri birbirine bir noktada teğetmiş etmiş arkadaşlar. Buna göre A ve B sayıları sırasıyla hangi sayılarla orantılıdır diye sorulmuş. Bakın sizler için yazdığım özel ve güzel sorulardan bir tanesi. Özel soru diyorum. Neden? de böyle bir soru çıkma ihtimali bana göre düşük ama... Soru kaliteli mi kaliteli? Soru güzel mi güzel? Sana bol miktarda kazanım kazandırıyor mu? Kazandırıyor. O yüzden bizim için değerli bir soru. Şimdi öncelikle bir noktada teğetmiş ya hangi noktada teğet olduğunu biz bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Peki ikisi de sıfırdan farklı olduğunu biliyoruz A ve B'nin. O halde ben şöyle diyorum. Madem bunların grafiklerini birbirine bir noktada teğet, o halde o halde. Şöyle bir şey yapalım. Ben şunun türevini bir alayım kardeşim. F'in türevinde x. Bakın a bölü 16'yı yazdım. Çarpı kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. Yani böylelikle a bölü 32 kök x gelmiş oldu. Bunun türevi bu. Bir de alttakinin türevini inceleyelim seninle. Alttakinin türevi de yani g türev x'te sevgili arkadaşlar. 2 ax'tir. x'tir. Başka bir şey yoktur. Peki bunlar hangi noktada teğet olsunlar? Varsayalım ki sevgili arkadaşlarım. B kullanılmış C noktasında teğet olsunlar. C noktasında teğet olsunlar bunlar. Yazdım. C noktasında teğet derse eğer o teğet oldukları noktadan çekilen teğetin eğimi tabii ki birbirine eşit olacaktır. Yani sevgili arkadaşlar ben bu C noktasını şu şekilde buraya yazarak elde edebilirim. Fakat C noktasını yazacağız da. Hocam. Ben bunları direkt birbirine eşitlersem Hangi noktada teğet olduklarını acaba bulabilir miyim? Türevinde eşit dersen bulamayabilirsin. Biz yine de şu c'yi x gördüğümüz yere yazalım. Ve böylelikle şöyle bir şey elde edelim. Bak şurada yazıyorum. a bölü önce şurada yazıyorum x gördüğüm yere. 32 kök c eşittir 2ac dedim. Her iki tarafta A ve B sıfırdan farklı olduğu için A'lar var. A'lar gider. İçler dışlar çarpımı yaparsanız burada 1 kalmıştı unutmayın. 1 eşittir 64 çarpı C kök C gelecektir. Daha sonrasında ise C'yi buradan buluruz bakın. 1 bölü 64 derim. Eşittir C kök C. Yani C'nin 3/2. kuvveti diyebiliriz. Sonuçta burası c üzeri 1, bu da c üzeri 1/2. Çarparsanız c c üzeri 3/2 bölü 2 gelir. Ve 64 1/64 dediğimiz sayıda 2 üzeri -6'dır biliyorsunuz. Pekala. Şimdi ben şu kısmın 2/3. kuvvetini alsam, buranın da 2/3. kuvvetini alsam. Şuradaki 2/3 ile 3/2'nin çarpımı 1'i verecektir. Böylelikle c yalnız kalacaktır. Burası da sevgili arkadaşlarım eksi6 ile 3'ü sadeleştirdiniz eksi 2 eksi 2 kere 2 eksi 4 yapacaktır. 2 üzeri eksi 4 de 1 bölü 16'yı verecektir. Yani c kaçmış arkadaşlar 1 bölü 16'ymış. Artık şunu öğrendik mi? Bizim fonksiyonlarımız f ve g fonksiyonlarımız 1 bölü 16 noktasında 1 bölü 16 apsisli noktada birbirlerine teğet. Peki? 1 bölü 16 apsisli noktada birbirlerine teğet bunlar fakat. Teğet oldukları yerlerde de. Ordinatlarının eşit olması gerekmez mi? Gerekir değil mi? İşte şimdi bu noktayı alacağız. Şu noktayı alacağız. Ve hem F'de hem de G'de yerine yazıp şimdi bir de burada eşit diyeceğiz. Tamam. Böylelikle hadi gelin şurada yazmaya gayret gösterelim. 1 bölü 16'yı şurada yerine yazarsanız dışarı 1 bölü 4 diye çıkar. A çarpı 1 bölü 4 çarpı bölü 16'da A bölü 64'ü verir bize. Eşittir diyorum. Bir de şurada yerine yazacaksınız. 1 bölü 16'nın karesi çarpı A. Yani A çarpı e, 256 diyelim. Tamam mı? 1 bölü 16'nın karesi. Artı bir deneyimiz var? B'miz var. Daha sonrasında ben bu A bölü 256'yı karşıya göndermek istiyorum. Böylelikle elimde A bölü 64 eksi A bölü 256 eşittir B kalacaktır. Bakın A'ları B'leri bir tarafa topladık. Mükemmel şeyler geliyor. Bakın ben burayı 4 ile de genişletirsem eğer. 4a'dan a çıktı 3a bölü 256 eşittir b olacaktır Buradan 3a eşittir 256 çarpı b yani 3a eşittir 2 üzeri 8 çarpı b gelecektir Arkadaşlarım oran orantı konusunu hatırlıyorsunuz hangi sayılarla orantılıdır a ve b diye sorulmuştu Ben artık diyorum ki bu a 2 üzeri 8 de, şöyle yani b de sevgili arkadaşlarım 3 ile orantılıdır 2 üzeri 8 ve 3 bize cevabı verecektir. Bu da sevgili gençler D seçeneğinde mevcuttur. Dördüncü sorumuzun cevabı D olacaktır. Beşinci sorumuza doğru geçtik. Beşinci sorumuz yine güzel bir soru. Dikkatli dinlemenizde çok çok fayda var. Aşağıda dik koordinat sisteminde F, G, H fonksiyonlarının türevlerinin grafiği verilmiş. Bakın türev grafikleri veriliyor. Şimdi bunlar türev grafiği ama bu fonksiyonların yani yeşil, mavi ve kırmızı fonksiyon hangi e, fonksiyonların türevi olduklarını bilmiyorum. F'in mi, G'nin mi, H'in mi ama hepsinin de sabit fonksiyonlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Sabit fonksiyon. Bir fonksiyonun türevi sabitse eğer o fonksiyon doğrusaldır. Bunu da sakın unutmayın. FGH fonksiyonları tek fonksiyonlardır ki tek fonksiyonların önemli bir özelliği vardı. Neydi arkadaşlarım? Orijinden geçmek zorunda. Orijinden geçer diyorsunuz bu tek fonksiyonların özellikleriydi x ekseninin pozitif tarafından seçilen bir a elemen reel sayısı içindeFA büyüktür G büyüktür HA eşitsizliği sağlanmaktadır Buna göre x ekseninin negatif tarafında seçilen bir a elemen reel sayı için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye sorulmuş Öncelikle Sevgili arkadaşlarım şu yeşil grafiğin bakın yeşil grafiğin Hatta bunu şöyle bir şey de çizelim yeni bir Kartezyen koordinat sisteminde. Şu bir fonksiyonun türevi. Ve bu da bir fonksiyonun türevi. Mavi de öyle. Ama yeşilin türevi daha büyük. Yani o zaman eğimi daha fazla diyebiliriz. Eğimi daha fazlaysa bizim o yeşil grafiğimiz şöyle bir grafik haline gelecektir. Bakın doğrusal bir grafik. Tam doğrusal çizemedik ama şöyle bir grafik. Mavi fonksiyon ise yine eğimi pozitif. Çünkü türevi pozitif ama biraz daha küçük. Yani o zaman ben bunu bu şekilde çizerim. Bir de kırmızı var. Bunun eğimi negatif olduğu için onu artık azalan bir şekilde çizebilirsiniz. Hepsi doğrusundan geçiyor. Bakın, bir a e, pozitif reel sayısı için demiş bakın şurada. E, ne demiş? X ekseninin pozitif tarafında seçilen a eleman reel sayı yani pozitif bir reel sayı için büyükten küçüğe doğru sıralamış bak. Şu. Demek ki arkadaşlarım şu f a'ymış. Şu g a'ymış. Şu da haş a imiş Yani arkadaşlar yeşil f türev x'miş Mavi g türev x'miş Kırmızı da haş türev x'miş aslında Peki diyor ki x ekseninin negatif tarafından bir a seçersen diyor O zaman sıralama ne olur diyor O zaman da sıralama tabi ki tersine dönecektir Büyükten küçüğe doğru sıralarsanız haş a büyüktür GA büyüktür FA yani HGF olacak arkadaşlarım sıralama. O halde doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Bu soruya hemen bir işaret koyun gençler. Mutlaka ama mutlaka bir dikkat işareti koyun ki sınavdan önce mutlaka tekrar etmeniz gereken sorulardan bir tanesi olsun. 166. sayfamızı bitirdik ve geçiyoruz 167. sayfamıza 6. soru. Şimdi çok ama çok pür dikkat dinliyorsunuz. Öncelikle bize demiş ki yukarıda grafiği verilen f fonksiyonunun kuralı nedir? Bakın çok basit bir soru. İnanılmaz basit bir soru. Çok ama çok dikkatli dinliyorsun. Eksi 4, 0, 1 ve 3 bizim köklerimiz iken. Eksi 4 çift katlı bir kök. 0 çift katlı. 1 tek katlı bir kök. Ve sevgili arkadaşlarım 3 çift katlı bir kök. Neden diyeceksiniz? Çünkü eksi 4'te 0'da ve 3'te teğet olmuş fonksiyon x eksenine bir noktasına karşıya geçmiş. Çok güzel. Peki. Peki ben bunu nasıl yazarım? X artı 4'ün karesi mutlaka olacak. X artı 4'ün karesi olacak. Bak burada X eksi 4'ün karesi var. Gitti. Şu B ile C bakın. Karışmış, yer değiştirmiş. Ona dikkat edin. Bu da bizim hatamız. Nazar boncuğumuz olsun. Şu gitti. X eksi 4'ün karesi var. Bakın D de gitti. X'in karesi olacak. Çünkü X eksi 0'ın karesi demek. X'in karesi demek. X kare, X kare, X kare hepsinde var x eksi 1 çarpanı olacak bir tane. Bakın burada x artı 1 çarpanı var. Bu da gitti. 1 eksi x çarpanı var. Olabilir. Çünkü onun da kökü 1. Bir de arkadaşlarım burada x eksi 3'ün karesi olacak. Çünkü çift katlı kök var dedik. x eksi 3'ün karesi. x eksi 3'ün karesi. Şimdi cevabımız a mı e mi? İkisi de olabilir. Fakat bizim fonksiyonumuz artı sonsuzda azalan bir fonksiyon olduğundan baş katsayısı sayısı negatif olmak zorunda. Şimdi bakıyorsunuz pozitif, pozitif, pozitif, pozitif. Başka katsayısı pozitif olmaz. Ama buraya bakıyorsunuz pozitif, pozitif, pozitif. Bakın baş katsayı negatif. Dolayısıyla bunun baş katsayısı negatif ve sonsuzda azalan bir fonksiyonu olduğu için cevap eşit olacaktı. Devam. Yedinci soru. Aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş arkadaşlarım. Bu fonksiyonun grafiği. Buna göre. F türev A'nın sol tarafıyla F türev A'nın sağ tarafının çarpımının sıfırdan küçük koşulluğunu sağlayan A değerlerinin toplamı sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir e, düşünce aklımıza gelebilir ki gayet böyle bir düşüncenin aklımıza gelmesi normaldir. A'nın sol tarafındaki türevi ile A'nın sağ tarafındaki türevinin Çarpımlarının negatif olması demek birinin pozitif ötekinin negatif olması demek ya da birinin negatifken ötekinin pozitif olması demek yani sevgili arkadaşlarım teğet attığımız zaman birinin eğimi pozitif ötekinin eğimi negatif olması gerek demek ki burada da aklımıza tabi ki ilk gelen şey e, şunlar mesela şurada sevgili arkadaşlarım bu fonksiyonun eğimi negatif burada bu fonksiyonun eğimi pozitif. Dolayısıyla istenilen noktalardan bir tanesi eksi 3 olabilir. Yani eksi 3'ün sol türevi ile eksi 3'ün sağ türevi çarpımları negatiftir. Şuraya bakıyorsunuz negatif pardon pozitif negatif etti 2. Şuraya bakıyorsunuz negatif buraya bakıyorsunuz pozitif çarptınız negatif geldi etti 3. İşte bu koşulu sağlayan A değerlerinin toplamı sorulmuş. Toplarsanız eksi 3 ile 4'ü topladığınız 1. Bir, bire 1 bir bölü 2 eklediniz 3 bölü 2. Cevabı C işaretlediniz hemen alta baktınız. A yedinci soru a demiş. Şimdi sıkıntı nerede? Yani gayet mantıklı çözmedik mi? Hayır kardeşim mantıklı gibi görünen bir çözüm yaptık. Böyle mantıklı falan çözmedik. Peki burada mantık ne olmalı ki hocam? Yani doğru çözdük işte. Yani şuraya baktık bak artıyor azalıyor. Burada pozitif eğim. Burada negatif eğim. 1 bölü 2'nin sol türevi pozitif. Sağ türevi negatif çarparsak sıfırdan küçük gelir. Buraya bakıyorsunuz işte negatif pozitif dördün sol türevi negatif sağ türevi pozitif çarptık negatif geldi. E buraya bakıyoruz eksi üçün sol türevi negatif sağ türevi pozitif çarptık negatif geldi. Bu da olur. E hepsi oluyor. Evet mantık böyle olursa olur ama mantık saçmaysa ne yapacaksın? Mantık neden saçma? Çok iyi dinliyorsun. Burada cevap sadece ama sadece eksi 3 sağlar bunu ve cevap A seçeneği olur. Peki 1 bölü 2 ile 4 neden sağlamaz ki o kadar mantıklı bir şekilde açıklamışken? Arkadaşlarım 1 bölü 2 noktasında türev var mı? Var. Kaç? Bak buraya göstermiş. x eksenine paralel bir teğet olduğu için türevi sıfırdır. Peki biz ne demiştik? Bir fonksiyon bir noktada sol türevi sağ türevine. Eşitse o noktada sevgili arkadaşlarım yani türevin şartlarından birisi buydu. Sol türevin sağ türevi eşit olmasıydı. Peki o zaman bunun 1 bölü 2 noktasında türevi eğimi sıfırsa 1 bölü 2'nin sol tarafı dediğimiz yer ayrıca bu kadar uzakta değildir. Bunun var ya inanılmaz derecede yakın bir noktasıdır. Yani şuna yakın bir teğet olacak. Şöyle yani türevi neredeyse sıfır olacak. Sol türevi ve sağ türevi neredeyse sıfır. O halde arkadaşlarım kimse kusura bakmasın. 1 2'nin sol türevi de 0'dır. Sağ türevi de 0'dır. Yani sen 0 ile 0'ı çarparsan sonuç 0 çıkar. 0'dan küçük çıkmaz. Aynı şey bunun içinde 4 içinde geçerli. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burada tek sağlayan 3'tür. Yani Tonga'ya düşürmelik bir soruydu. Cevabımız da A seçeneğidir. Devam ettim 8'den. Aşağıda boyu 120 santimetre olan Kadir yerden 10 metre yüksekte bulunan bir sokak lambasına doğru 3 metre bölü saniye sabit hızlı hareket ediyormuş. Bakın bu sokak lambası daha sonrasında sokak lambası tabi bu şekilde ee, yani nasıl diyeyim tek bir noktaya odaklanmıyor. Her yere ışık yaydığı için Kadir'in kafasından teğet geçiyor buradaki ışık ve burada bir gölge oluşturuyor. Gölge boyu var burada. Kadir de 3 metre bölü saniye sabit hızda bu tarafa doğru hareket ediyor ki. Kadir'in burada sevgili arkadaşlarım boyu da 120 santimetre. 120. Direkte 10 metre verilmiş ya. 10 metreyi de 1000 santimetre değil. 10.000 santimetre olarak yazalım. 10.000 olur mu ya? 1000 santimetre olur arkadaşlar. Heh. Tamam. Türev çözüyoruz. Metreyi santimetreye çeviremedik. iyi mi? Neyse. Olur öyle şeyler. Devam. Kadir'in gölge boyunun azalma hızı. Tabi Kadir bu tarafa doğru ilerlediğinden arkadaşlar şöyle bu sefer ışık şöyle vuracak ve gördüğünüz üzere gölge boyu gitgide küçülecek. Hatta ve hatta Kadir direğin dibine kadar gelirse şöyle gölge boyu artık yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Ya sıfırdır diyebiliriz neredeyse. Tamam. Şimdi peki Kadir'leri bir silelim. Şimdi arkadaşlar burada ben şunun 1000 olduğunu buranın 120 olduğunu biliyorum. Daha sonrasında bir de gölge boyumuz var. Ben gölge boyuna, Kadir'in gölge boyuna A demek istiyorum. Ve Kadir'in direğe olan uzaklığına da B demek istiyorum. Bakın şurası B, burası A. Şimdi güzel. Burada bir üçgen düşünecek olursak. Bu üçgende bir benzerlik yapabiliriz. Bak 120'nin 1000'e olan oranı A'nın A artı B'ye olan oranına eşittir. A bölü A artı B. Bakın A bölü A artı B. 120 bölü 1000'dir. Eşittir. 120 bölü 1000 dedik. Burada tabii ki sıfırları sadeleştirebilirim. Mesela bunu 4'e bölerim 3 gelir. Bunu 4'e bölerim 25 gelir. İçler dışlar çarpı yaparsanız 25A eşittir. 3A artı 3B gelecektir. Ve tabii ki buradan da 22A'nın 3B'ye eşit olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Şimdi ne, ne geçti bizim elimize? 22A eşittir 3B. Artık sorunun %80'inden fazlasını bitirdik emin olun. Ve çok iyi dinle. Buraya kadar bence sen yapabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bundan sonrasını daha kolay yapacaksın. Bir kere şuradaki B'nin yani Kadir'in direğe olan uzaklığının azalma hızı nedir? Kadir'in direğe olan azalma hızı şudur arkadaşlar. Bak. Ben bunu DB bölü DT diye oluştururum. TN Kadir'in ne kadar yürüdüğünün süresi. Bu kadar T kadar yürüsün. Tamam mı? B'nin de T'ye göre e, uzunluğunun fonksiyonu ne olacak? DB bölü DT. Bu da sevgili arkadaşlarım Kadir'in hızına mecburen eşit olmak zorunda olacak. Niye Kadir'inizi? Çünkü her seferinde burası T kadar yürüdüğünde 3T azalıyor sonuçta. E, madem öyle DB bölü DT 3 Ben şu kısmın her iki tarafın T'ye bağlı türevini alsam. Bak şimdi. D22A bölü DT eşittir D 3B bölü DT dedim. Tamam mı? Daha sonrasında burada 22'yi dışarı attım. 22 çarpı DA bölü DT eşittir. 3 çarpı DB bölü DT dedim. Daha sonrasında gittim. Şuradaki DB bölü DT var ya. Onun 3 olması gerektiğini ben zaten biliyordum. O halde burası 3 ise 3 kere 3'ten burası 9 gelir. 22'de karşıya çarpım durumunda bölüm olarak atarsanız. DA bölü DT'nin tabii ki de 9 bölü 22 olması gerektiğini öğrenebilirsiniz. A neydi? Kadir'in gölge boyuydu. İşte Kadir'in gölge boyu 9 bölü 22 hızında azalıyor sevgili arkadaşlarım. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Sonuçta bu A'nın azalma hızı olacaktı. Ve geçtim son soruma. Aşağıda ikinci dereceden Px polinomu ve bu polinomun türevi olan P türev x polinomunun grafiklerinin bazı kesitleri verilmiş. İşte bir kesit, iki kesit, üç kesit var burada. Px polinomunun bir kökünün iki olduğu bilgisi var elimizde. Px polinomunun x, e, y eksenini kestiği noktanın eksi 18 olduğu bilgisi var. Bir de türevinin eksi 7'de yani e, y eksenini kestiğini biliyoruz. Yani aslında şunları biliyoruz. P türev sıfır eksi 7, P sıfır eksi 18, bir de P2 eşittir sıfır bunları biliyoruz. Şimdi bizim e, bu polinomumuz sevgili arkadaşlar ikinci derecedendi unutmayalım. E, türevi de P türev x'ti türevi birinci dereceden olacak ki zaten doğrusal verilmiş dikkat ettiyseniz. Pekala buralara kadar bir sıkıntımız yok. P türev X ve P X için neler yazılabilir? Şimdi buna bakalım. P X polinomumuz sevgili arkadaşlar. E, a ax kare artı bx -x 18 yazmak istiyorum. Çünkü P 0 -x 18'di. Peki burası normal değil mi? Burada bir sıkıntı yok. P 2'nin 0 olduğu bilgisi var elimizde. P 2 20 yazarsanız bakın 4a Artı 2B. Eksi 18 eşittir 0 gelir. Buradan 4A artı 2B. Eşittir 18 deriz. 2'ye bölerseniz de 2A ile B'nin toplamının tabii ki 9 olması gerektiğini anlayabiliriz. Bu cepte. Peki başka ne yapabiliriz? Bunun türevini alırsınız. P türev X eşittir. 2 ax artı B gelir. Burada P türev 0'ın. Yani aslına bakarsanız 0 yerine yazdığınız zaman B geliyor ya. B'nin eksi 7 olması gerektiğini öğrendik. Bakın burası eksi 7 ise. Eksi 7'yi karşıya attınız. 2a eşittir. 16. A'nın da 8 olması gerektiğini anlayabiliriz. Artık Px polinomumuz ortada. Şurada yerine yazarsanız. 8 x kare. B -7 eksi 7 idi. Eksi 7 x. Ve son olarak eksi 18'imiz var. Tabii ki buradan P türev ise sevgili arkadaşlarım. 16 x eksi 7'dir deriz. Şimdi bizden şu isteniyor. P1. P1 nedir? 8'den 7'yi çıkardınız. 1. 1'den 18'i çıkardınız. Eksi 17'dir. P türev eksi 1 bölü 2 isteniyor. Eksi 1 bölü 2'yi burada yerine yazarsanız şu kısım. Eksi 8 gelir. Eksi 8, eksi 7 daha eksi 15 yapar. İkisini toplar, topla demiş bize. Cevabımız o halde. Eksi 32 olacaktır. Yani cevap D seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet. 9. sorumuzda çözdüğümüze göre. Türevin son sorusunu çözdük. Ve artık bir diğer videoda integrale geçeceğiz. Türevde hangi uyarıları yaptıysam Integral içinde ders dinleme bağında aynı uyarılar geçerli. Bak sakın unutma. Türevde neyi uyardıysam sana integralde de aynısı geçerli. Türevi çok iyi öğrendiysen eğer integralde bak integralde inanılmaz derecede basit gelecek sana. Çünkü türevi bilmeden integral inanılmaz anlamsız, inanılmaz boş. Hiçbir şekilde hiçbir şey anlamazsın çünkü integral işlemlerinin içerisinde zaten türev kullanacağız ve Türev ne kadar sana anlamlı geldiyse integral bir o kadar senin için değerli olacak. Azuz değil 3-4 tane soru çıkıyor. Türev'den de 3-4 tane integralden de 3-4 tane. Limitten 2 tane soru çıkıyor. Toplam 10 tane soru yapıyor neredeyse. Lütfen ama lütfen limit türev integral o LTye lütfen gerekli önemi ver ve pür dikkat dinle beni. Bu kampı dinliyorsan ve limit türev integral derslerine katıldıysan zaten anlamaman ve çözememen kadar... Saçma bir şey de olamaz arkadaşım. Tamam, o kadar da iddialıyız. Hadi bakalım. Sonraki videomuz integral O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.